üçer otogaz herkese merhaba arkadaşlar bugünkü aracımız Lincoln Navigator 2000 model 5.4 litre bir motora sahip bir canavar diyebilirim bu aracımız 8 silindir ee, gerçekten zamanın e, efsanelerinden, zamanın en güzel e, jiplerinden, en güzel su araçlarından en güzel arazi araçlarından biri diyebilirim ve hala yıllara meydan okuyor. Çok çok diri ee, gerek kullanım koşulu olsun, gerek içi olsun gerek performansı olsun çok çok başarılı. Ee, günümüz şartlarında tabii e, 5.4 litrelik 8 silindir bir araca benzinli bilmek e, cidden e, hem cebimize hem de e, dediğim gibi ekonomik olarak bize yara veriyor. Bu aracımıza Prince'in amiral ürünü olan VSI-2 8 silindir ürünün montajını yaptık ve e, gerçekten bu arabanın hakkı olan bir kit. Bu arabada Prince'ten başka bir marka e, gerçekten yine olur fakat ama bu arabanın hakkı dediğim gibi 8 silindirlik 5.4 litre motora sahip bu Lincoln'un hakkı Prince'in VSI-2 dediğimiz gerçekten çok çok başarılı olan bir kiti. Bu kitte biliyorsunuz e, VSI-2'de orijinal Keyin marka enjektör kullanıyor ve bir Prince ve bunlara fabrika çıkışında 1 milyon kilometre garanti veren e, tek firma diyebilirim arabanın şu anda montajını tamamladık bu aracın montajı ortalama iki gündür bizde e, iki gündür bu araca montajını yaptık tamamladık ve şu an için araç teslimata hazır arabanın yol ayarlarını afire ayarlarını her şeyini yaptık tüm kaçak kontrolü her şeyi hazır ve bu aracımızı bugün e, birazdan %45'lere varan yakıt tasarrufuyla sıfır performans kaybı, aynı benzin tadında bir sürüş keyfiyle aracımızı buradan birazdan uğurlayacağız. Dediğim gibi e, ürünümüz Prince VSI 2. Müthiş bir ürün ve aracımız bir canavar. Lincoln Navigator 5.4 litre, 8 silindirlik bir araç. Artık %45 yakıt tasarrufuyla yollarda olacak. Herkese iyi seyirler.